Merhaba arkadaşlar bugün yine bir bulut madencilik sistemi ile beraberiz aşağıdaki bıraktığım linkten giderek kayıt olabilirsiniz benim referans kodumu girerseniz sevinirim siteye geldiğiniz zaman böyle bir ekran çıkacak karşınıza buradan e, telegram gruplarına giderek yardım ve destek alabilirsiniz her konuda burada gördüğünüz gibi direkt zaten bildirim paneli var burada kazanç oranlarından bahsediyor 5 tx yatırarak siteyi aktif edebilirsiniz para çekmeyi her gün yüzde 3 çekim oranı varmış 40.000 bir TRX'den 100.000 TRX'e kadar şahit edin ve günlük yüzde üç buçuk çekim oranı alın diyor yani burada kazanç oranları okuyabilirsiniz burada geldiğiniz zaman lisans var yasal lisansları yasal teknik incelemesi falan var burada gördüğünüz gibi hemen buraya gelerek ev diyoruz depozit diyoruz temel sabahlar hangi borsa ilgili kullanıyorsanız oraya gidip siteye yatırım yapacaksınız ben paribu kullandığım için paribuya gidiyorum 49.5 pro'nun varmış Yani tron çek dedim ben bu adımları tamamlayıp geliyorum Evet sonlandım da tamamladıktan sonra paramızı gönderdik Biraz sonra siteye geçecektir Ben gelene kadar hemen siteyi sıra tanıtayım burada takım var evet, Davet ettiğiniz kişiler burada SEV1 SEV2 SEV3 olarak gözüküyor Burada sizin linkiniz var Bunu davet ederek arkadaşlarınızı çağırabilirsiniz Buradan da basarak e, uygulamayı telefonunuza veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi toplam üyelik gözüküyor ve birikmiş kar oranı gözüküyor. Bana kalırsa biraz sahte gibi. Burada da küresel ortaklarından bahsediyor. Buraya gelerek dili Türkçe yapabilirsiniz isterseniz. Burada da ticaret dediğiniz zaman 24 saatlik sizin e, kar oranlarınız gözüküyor. Panayt dediğiniz zaman burada temele geçiş var. Buradan temel hesaptaki parayı promosyon hesabınıza gönderebiliyorsunuz. Açıklama kısmında duyurular var. Ter listesine gördüğünüz gibi ilk girdiğiniz zaman size 1000 TRX hediye veriyor. Siteye geçti şu an paramız bir 2 dakikada siteye onaylaması sürüyor. Hemen e, yatırdıktan sonra buraya gelip şarjı tamamla diyoruz daha hesaba geçmemiş geçtiği zaman otomatik gelecektir zaten geldikten sonra bir tamam deyip sayfayı yenileyim bazen e, böyle geçmiyor direkt hemen bekliyoruz buraya geldiğiniz zaman yatırım oranları var gördüğünüz gibi döngü 7 gün <gülüyor> günlük ücret %2 diyor buraya bastığınız zaman mesela şöyle 500 TRX yatırdığımız zaman 7 günün sonunda 570 TRX alıyoruz 1000 TRX yatırdığımız zaman 1140 TRX alıyoruz 30 günlük harbide 5000 TRX yatırdığımız zaman 9500 TRX alıyorsunuz 30 günün sonunda yok e, günlük faiz oranı %3 olarak alıyorsunuz sonradan sizin eee yatırımınızı alıyorsunuz en son 5000 TRX topluca alıyorsunuz her gün yüzde 3 kar çekiyorsunuz herhalde buraya geldiğiniz zaman 360 günlük var 10.000 TRX yatırdığınız zaman 334.000 TRX alabiliyorsunuz Bakın yönetim vade sonunda ana para ve gelir iade edin normal tatil günlerinde başlangıç tutar 10.000 günlük kar %9 yayınlığınızı 360 gün işte burada size diyor. kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir gördüğünüz gibi şu an hesaba geçmiş para zaten Eğer sizde geçmediyse buraya gelip bir kez daha depozit deyip buraya basıp şarjı tamamla değil ve sayfayı bir kez yenileyin ondan sonra geçecektir şimdi buradan çekilme diyoruz 1.45 çekebiliyorum ben günlük Şöyle hemen TRX yazalım Yüzdan adresimizi kopyalayalım Ne kadar çekeceğimizi yazıyoruz 1.45 yazalım Gördüğünüz gibi çekmiştim. başarılı İsterseniz buraya gelip Başlangıcı tutarak 10 diyor ben buraya 47 yok 45 kalmıştı herhalde 45 yatıracağım Yatırma katsın diyoruz Hemen buradan geç, promo şöyle yapalım. Temele geçiş yapalım. Yo, buradaki promosyon hesabından temel hesaba geçiriliyormuş herhalde. Ha yani buradan yükleme dediğim zaman buradan promosyon hesabınıza aktarım. Yani buradan e Buraya yatırım yapabiliyor musun? O ayrı bu ayrıymış herhalde. Şöyle hemen para buraya bakalım onaylanmış mı? Yaklaşık gelmesi 1-2 dakika sürüyordur. <gülüyor> Temel etaba yeniden yükleyin ve sizin kur zaman sonra her gün geliri aldım. Hesap yeniden yüklenip farklı döngüler geliyor. Gördüğünüz gibi işte e, buraya yatıracaksınız. Geriye doğru yatırmak için yatırım yapman önce yatırım ihtiyaçlarına göre yatırım yapmak için lütfen bir temel hesap veya promosyon hesabı seçin. Lütfen hesabın yeniden yüklenmesini beklediğinizde emin olun. <gülüyor> Kritik bir konu. Daha gelmedi, birazdan geçecektir. Burada göstermediğim bir konu kalmadı zaten basit Arkadaşlar size diğer siteler gibi aşina olmuşsunuz durar çok Gördüğünüz gibi şu an geçti hesabımıza zaten ee, Siz de böyle yatırım yaparak kazanç sağlayabilirsiniz ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir Bu sitelere genel olarak 5-10 tron'dan girerseniz yüzlerce site var biliyorsunuz 5-10 tron'dan girerseniz Her sitede günlük olarak kar edebilirsiniz mesela ben buraya kaydediyorum şey yatırım yaptığım siteleri her gün girip topluyorum belli bir zamanda böylelikle kar elde edebiliyorum. Siz de böyle yaparak kar elde edebilirsiniz. İzlediğiniz için sağ olun.